Nereye gidiyoruz efendim? Videoya koyacağım bunları. Konuş bakayım düzgün şimdi. Ne konuşayım, nereye gidiyoruz? Ne nereye gidiyoruz ne şimdi? Bilmiyorum. Şimdi nereye gittiğimizi bilmiyor mu? Bilmiyorum. Emin misin? Korona işte. Corona teste gidiyoruz. Bir de terminimiz var. Nein, bitte. hin! <lacht> Steck! <lacht> <lacht> so, <lacht> Letztes Jahr mal. Also einmal? Einmal. <lacht> Wenn ja? ja. ja. das schon. <lacht> bin schon Ja. Sie sind ein bisschen, so Mama. Ja, warum? baba. <gülüyor> ben Konuşursun. Deutsch ama. <gülüyor> ne Türkçe. Ee, da. Sen ne Kayra sen ne diyorsun peki? Hmm? Sen ne diyorsun? Nasıl çıkmak için. an. <gülüyor> Türkçe. <gülüyor> ne bir şey çok Öyle mi? Hazırlıklarımız devam ediyordu onun için. Ne diyorsunuz bu gidiş için? Ee, facia yani şu anda evde kalmak istiyorum. Bu kadar işten sonra her ülkeye ayrı bir şey. Sırbistan güya bizim aşılarımızı kabul etmiyormuş. Ama transit geçtiğin zaman yani 12 saat içinde geçtiğin zaman kabul oluyormuş yani hoşumuza her şey gelebilir anladığım kadarıyla onun için hiçbir şey gidebildiğimiz verir. yere kadar ederiz gidemediğimiz <gülüyor> yerden geri döneriz <gülüyor> yeter ki güneş ve sıcak hava olsun yeterli bir efendim. Merhaba. Bir Türkiye yolculuğuna daha başladık. Biraz maceralı oldu. Onun için başka anlatmak istiyoruz. Bu hafta bayağı bir yoğun bir haftamız vardı. Oğlumun okul kayıtları mevcuttu. Tabii o okuldan o okula gezdik kayıt için. Bu kayıt işlemlerinde tabii pasaport ve oturum kartını gezdirmek zorundayız. Nasıl olduysa ben oturum kartını kaybettim. Bunu da son çıkacağımız akşam fark ediyorum tabi. Arabayı yükledik. Yiyeceklerimizi indirdik. Tam evet hazırız. Yola çıkabiliriz dedik. Son bir kontrollerimizi yapalım dedik. Ve bunu fark ettik. Baya bir stresliydi. Havaalanına gittik. E, polise gittik. Bütün arayabileceğimiz her yerde aradık. Ama maalesef ki kartı bulamadık. Bir ara vazgeçtik. Türkiye'ye gitmekten. Sonuçta Pasaportu olsa bile kartımız yok. Acaba gidebilir miyiz vesaire derken. Bir maceraya atıldık. Yola çıktık. Bakalım gümrüklerde herhangi bir sorun yaşayacak mıyız? Yaşamayacak mıyız? Sonuçta oturum kartının fotokopisi var. Artı ek kartımız mevcut orijinal olarak. Ama o olması gereken kartımız yok. Bakalım başımıza ne gelecek. En kötü. Bir tane gümrükten geri dönmek zorunda kalabiliriz. İnşallah öyle bir şey başımıza gelmez ama maceramızı size aktaracağız. Evet arkadaşlar, rezillikler başladı bakın. Avusturya sınırına yaklaştığımızda bir ne almak için benzincinin oradan olan kuyruk bu şekilde gidiyor. Yarım saat başa kadar. Rezillik. Anlat anlat anlat anlat anlat anlat. Evet. Tamam anlat. Yani bu kadar sıra bekledikten sonra vinyetimizi aldık ve karavanımıza geri dönüyoruz. Tamam karavanımıza geri dönüyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye? Nereden nereye gidiyoruz? Avusturya'ya girmek üzereyiz. Tamam. Vinyeti ee, 14 günlük 9.50 ödedim. Olabiliriz. Şimdi Avusturya'dayız. Otobanda 170'ti dizel, 1.74'tür. Biraz çıktık 2-3 kilometre kadar dışarı, 1.22 dizel. Kartla alıyorsunuz, hiç kimse çalışmıyor. 70 Euro'luk yazdık, bakalım 70 Euro alacak mıyız? Olmazsa belki olmaz. geri verirler. Belkidir, olabilir. Belkidir, hazır olmaz. ufak bir sorun çıktı Alman ve Sırp pasaportlular geçebiliyor ama Türk pasaportluları almadılar adını söylerdim ama bilmiyorum nasıl okunur. videonun altında muhtemelen yazarız daha doğrusu eşim yazar yani sakın o gübreye yönlenmeyin Türk pasaportları almıyorlar şimdi Kelevriye diye bir gübreye gidiyoruz Ara yollardan bir yol bulduk Size biraz yolu da göstereyim. faciya Yani karşıdan araç gelse imkansız. Yan yana geçemeyiz. Burası daha iyi. Bir beş dakika öncesine kadar yani yaklaşık bir bir metre kadar bir asfalt vardı orada gübekte. Yanlar komple gitmiş. Oradan böyle yavaş yavaş geçtik yaklaşık bir 4.8 kilometre yüz dergah kullanmak zorundayız. İnşallah düzgün yere çıkarız ve gümrükte çok kalabalık olmaz. Ki webcam'den baktık baya bir kalabalık gözüküyor. Yani bu sene ciddi ciddi herkes arabayla gelmeyi tercih etmiş şey yapabiliyorsam. Çünkü bütün gümrükler olabildiğince kalabalık. Yani muhtemelen herhalde bir 3 saat beklemek normal altında geçerseniz çok çok büyük bir şansa sahip olmanız lazım. Fakat Geliyorlar ve o durumu aslında burada yazıyor. Ben de bunu görünce öyle deneyelim dedik. ve yola çıktık? Ee, tabii oğlumun e, o durum kartının kopyası vardı. en hani onu gösterelim dedim. Çünkü oradaki kart numarası ile burada yani şey üzerindeki numara e, birbirini tutuyor. Ben anlatayımca öyle bir şey sormadılar. Sordukları tek şey o var mı görmek istediler ve ben bunu uzattım kontrol ettiler ve geçtik sorunsuz oysa ki dediğim gibi müthiş endişeliydik en son hani cesaret dedik gidelim deneyelim güldü, geri döneriz ne yapalım öyle de yaptık ama Allah'a şükür geçtik şimdi de Bulgar sınırına gelmek üzereyiz umarım burada da sorun yaşamayız asıl önemli olan tabi geri dönüşümüz ama göreceğiz evet arkadaşlar Uzun bir aradan sonra, yani uzun bir yolculuktan sonra Bulgar'ın çıkışına geldik, buradan çıkıp Kapıkule sınır kapısından Türkiye giriş.